Peki hocam trafik kazasıyla getirilen bir kişiye ilk müdahale nasıl olması lazım? Bulunduğu yerde, trafik kazasının gerçekleşen yerde bizim insanımız biraz paniktir. Doğru yapması gereken şeyi aslında yanlış da yapabilir. Kimler müdahale etmesi gerekiyor? 112 acil aradıktan sonra, hemşireler geldikten sonrasında süreci biraz değerlendirecek olursak? Ya kesinlikle eğitimli yani bu konunun eğitimli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 o sırada bir hasar verip felç e, durumu olabiliyor. Bu, açı, bu açıdan e, hani, eğer e, o kaza anında hani bir hasta, e, hastanın oradan çıkarmasın bir aciliyeti yoksa öyle agresif bir mua, e, müdahale yapmamak lazım ki boyunu stabilize etmeden çıkaramasın zaten ambulans da hani çok fazla bir gecikme. Ee, yaşanmıyor. Orada aslında dakikalar içinde ambulansta da ulaşıyor. Çünkü orada da bir koordinasyon e, söz konusu. En yakın ekip gittiği için de en kısa sürede ulaşıyorlar. Hani vatandaş orada birkaç dakika tasarruf ettiğini düşünüyor ama aslında işte o bir da birkaç dakika yüzünden e, hayatına, da, hayatına mal da, da mal olabiliyor. Ee, oradan sonrası zaten bize geldiğinde işte o aşamalar artık katlandığı için e, biz de daha çok işte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 bütün görüntülemeleri yapıp bir kırık, bir travma durumu var mı yok mu onları kart ettikten sonra bunu söyleyebiliyoruz. Demin bahsetmiş olduğunuz alanlardan, sarı kırmızı alanlardan yavaş yavaş risk grubuna giriyoruz. Evet.